Herkese merhaba, henüz sadece iki bölümü yayınlanmış olsa da nasıl ilerleyeceğine dair getirince bir fikir verdiğini düşündüğüm için bu ön incelemeyi yapmak istedim. Sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim, eğer dizi bu şekilde devam edecekse belki diziyi yarım bile bırakabilirim. Çünkü hayal kırıklığı desem yeridir. Devam etmeden önce kanala abone olmanızı şöyle üstün körü bir şekilde hatırlatalım eleştiriye geçelim. Dizinin ilk ve ikinci bölümü arasında Bong Joon Ho'nun Snowpiercer'ını bir daha seyrettim. Bu yüzden dizi ve film arasında bir kıyaslama yapmaktan kendimi alamıyorum. Büyük olasılıkla bütün seyredenler de bu kıyaslamayı yapacaklardır. Aslında Snoopy Asır film olanı öyle çok birinci kalite sayılabilecek bir film değildi. Ama zaten bunu hedeflemiyordu. Çizgi romanın uyarlaması olduğundan bir miktar bükülmüş bir gerçekçilik atmosferinde ilerliyordu. Ve asıl olarak seyirciye güzel ve temelde sağlam bir aksiyon sunmayı amaçlıyordu. Çıkış fikri olarak dünyayı sürekli gezip duran bir tren olması filmin gerçek anlamda bir gerçekçiliği hedeflemediğini baştan gösteriyordu. Bu anlamda aslında film, Bong Joon-ho'nun Hollywood'a transfer olmak için yaptığı bir giriş projesi gibi bir amaçla taşıyordu. Ama buna rağmen film, bir Hollywood film yapımcısının pek de cesaret edemeyeceği mecralara dalmaktan da çekinmiyordu. Ana karakterinin zamanında yamyamla meyil etmiş olması, hatta ve hatta bebeklerin etlerinin en lezzetli olduğunu bile söyleyecek kadar yolunu kaybetmiş bir karakter olması, yani pek de Hollywood yönler için düşünülebilecek bir şey değil. Burada bir Koreli sinemacının dokunuşu çok barizdi. Filmin kritiğini belki de başka bir videoya saklamayı düşünüyorum. Ama buradan hareketle diziyle olan farkları üstüne birkaç şey söylemek istiyorum. Dizi atmosfer olarak daha gerçekçi olma amacını taşıyor. Misal filmde kolu kesilen karakter ve bunun emrini veren Tilda Swinton'ın oynadığı karakter son derece karikatürizeyken kulu koparılan adam bir nevi şapşal rol keserken hatta Aynı sahne dizide çok daha acı verici ve depresif bir şekilde canlandırılıyor. Filmde trenin özellikle lokomotif bölümü tam anlamıyla bir çizgi roman estetiği ve mantığı içindeyken burada lokomotif bildiğiniz sıradan ve açıkçası o kadar da çekiciliği olmayan düz bir makines kompartmanı olarak görünüyor. Yani film çok daha estetik dertlere sahipken dizi estetiği gerçekçilik uğruna çöpe atmış. Ama bütün gerçekçilikte de buraya kadar. Çünkü dizinin cesareti filmin estetiğini düzleştirmekten ileri gitmiyor. Filmdeki hazmı zor meseleleri de tamamen yok sayıyor. Misal buradaki kuyruk ailesi filmdeki kadar yamyamlığa meyletmiş insanlar değiller. Aralarında ufak bir cinayet grubu çıkmış ama ahali onları halledivermiş. Ana karakterimizin yamyamlık geçmişi yok. Ya da kuyruk ailesinin kollarını bacaklarını kesip başkalarını doyurma gibi bir işe girişmişlikleri de yok. Bu açıdan bakınca ilginçtir. Film daha çizgi roman estetiğine sahipken, daha uçuk sayılabilecekken diziden daha zor mevzuları işlediği için diziden daha gerçekçi mertebede duruyor. Bu dizi için birinci kötü nokta diyebilirim. İkinci kötü noktası neredeyse bir film kadarlık süre geçmiş olmasına rağmen karakterleri getirince bize tanıtamamış olması. Yani Kuyruktaki kadının adını bilen var mı? Ne işe yaradı iki bölüm? Hiç. Mesela ilk bölümle ikinci bölüm arasına bir hafta koyarsanız İkinci bölümü seyrederken ilk bölümdeki çoğu şeyi hatırlamıyorsunuz. Aklınızda kalanlar sadece filmde de olan, filmdekine benzeyen sahneler. Fakat dizi bunun farkında olmadığı gibi bize ikinci bölümde henüz hiç ilişkilerine şahit olmadığımız, açıkçası çok da umursamadığımız bir çiftin ateşli bir sevişme sahnesini gösteriyor. Ama biz bu insanları tanımıyoruz. Henüz bir bağ kurmadık. İlişkilerin üstüne biz de gönül bağı oluşturmadık. O yüzden ha beraber olmuşlar, ham olmamışlar. Ya yani açıkçası umursamıyoruz. Yani yıllar önce Lost'ta Jack ve Kate ilk öpüştüklerinde evde paranı de atıyordum. Burada bana ne deyip geçtiğim bir sahne oldu. Hatırlamadığımız bir başka şey de filmdeki cinayet soruşturması. Şimdi filmin hikayesini aynen alıp 10 bölümü uzatamazsınız. Bu yüzden bir şeyler eklemeniz gerekiyor. Bir cinayet soruşturması ekleyelim demişler. Ama yine dediğim gibi eğer iki bölümü üst üste seyretmezseniz yani kim öldüğü kim şüpheli unutup gidiyorsunuz. Uzatmayayım. Aslında bu dizi bu şekilde ilerleyecekse kesinlikle Netflix'te bir seferde bütün bölümlerinin yayınlanması şeklinde gösterilmeliydi. Yani şimdi haftaya kadar ikinci bölümdekilerin ne kadarını hatırlayacağız merak ediyorum. Ama bu saydıklarım zamanla düzelebilir şeyler. Yani karakterler daha fazla kendilerini tanıtabilirler. Biz onlarla daha fazla bağ kurabiliriz. Cinayet soruşturması daha ilginçleşebilir. Hikaye daha karanlık noktalara evrilebilir. Bunların hepsi olabilir. Ve biz ilk iki bölümü zayıf bir başlangıç olarak hoş görebiliriz. Fakat değişmeyecek bazı şeyler var ki onlar yüzünden bu umudum şu an için çok da güçlü değil. Birincisi dizide bir cinayet soruşturması olmasın ana sebebi filmdeki asıl gizemin çöpe atılmış olmasından. Çünkü biz filmde ana karakterimizle vagon vagona ilerlerken her yeni vagonda yeni bir şey görüp sonra görecekleri şeyleri merak ediyorduk. Ama en çok da lokomotifi merak ederek ilerliyorduk. Hikayenin nasıl biteceğiyle lokomotifin, Mr. Wilford'ın kim olacağı birbiri içine girmiş güzel bir gizemdi. Dizi bunu baştan elinin tersiyle itmiş. Biz karakterimizle ilerleyip treni keşfetmiyoruz. Tren baştan her şeyi bize gösteriyor. Lokomotifi de gördük, Mr. Wilford'u da gördük. Elimizde sadece çok da umursamadığımız bir katil kim hikayesi var ama cinayet şüphelisi karakterlerle bile tanışmadık. Yani acaba bunlardan hangisi katil diyeceğimiz karakterleri bile görmedik. O zaman neyi merak ederek dizi izlemeye devam edeceğiz bilmiyorum. Yani bu hikayeyi en azından ilginçleşse bile filmdeki gizemle aşık atabilir mi? Pek sanmıyorum. İkincisi diziyi yapanlar seyirci 10 bölüm boyunca daracık vagonlarda geçen bir hikaye seyretmekten sıkılır demişler. Ve çok garip aklımın hiç almadığı kreatif bir seçimde bulunmuşlar. Ki buna neredeysem bilmiyorum. Çünkü dizi neredeyse Snowpiercer'da geçmiyor gibi. Şöyle ki... Dizide Nightcar diye bir gece kulübü vagonuna girdiklerinde mekan o kadar geniş o kadar yüksek ki onunla bir trend olduğunuz fikrini tamamen yok ediyor. Bu bir hata değil seçim. Çünkü bu seti inşa ederken biliyorlar bu setin bir tren kompartmanına sığmayacak kadar büyük olduğunu ya da başka bir sahnede Blade Runner'ı andıran bir şekilde sanki bir sokak satıcısından noodle yerken arkada yayalar caddede bir ileri bir geri hareket ediyorlar gibi bir mekan tasarımı görüyoruz. Yani sanki bırak treni bizimkiler dışarı çıkmışlardı, dışarıda araştırmaya devam ediyorlar gibi. Ya da bir trende olsanız zorunlu olacağınız şekilde sadece ileri ya da geri yörmektense karakterler yani ya sağa dönüyorlar ilerliyorlar, sola dönüyorlar ilerliyorlar. Yani dizi trende falan geçmiyor. Sanki geniş bir yer altı maseninde geçiyor gibi. Şimdi bu ufak bir şey mi? Bence değil. Çünkü hikayenin en büyük esprisi bu seyrettiğimiz hikayenin bir trende geçmesi ve dizi yapanlar buna göre ilginç şeyler bulmak zorundalar. Yani sanki trende geçiyormuş gibi başlayıp sonra bunu boş vereceklerse o zaman baştan diye bu hikaye geliştiler? Yani Cube filminde başladığınızda 10. dakikada küp içindeki odalardan birinin sokağa açıldığını görüp hikayeyi öyle devam ettirdiklerini düşünün. Yani ne yapalım? Yeterince ilginç oda fikirlerini tükettik. Böyle devam edin demişler gibi. Filmse bir trende geçiyordu ve bunu görsel olarak çok güzel işlediği bir sahne vardı. En son bundan bahsedeceğim. O da kuyruk bölümünde Tilda Swinton konuşurken en arkadaki kuyruk ailesi bir sağa bir sola kayıyordu görüntüde. Sadece o sahne bile yetiyordu bu hikayenin bir trende işlendiğini anlamamıza. Fazla uzatmayayım şu ana kadarki giriş bölümüyle ne yazık ki filmin çok gerisinde kalan, izlemeye devam etmek için yeterince ilginç noktaları henüz sunamamış, karakterlerini iyi tanıtamamış, hele bazı sahnelerde hikayeyi şak diye durdurup ilerlemeyen tempo sorunları ayyuka çıkmış, çok zayıf bir başlangıç diyebilirim. Bütün bu sorunları halledip daha ilginç bir hale gelmesini umuyorum. O zamana kadar Bong Joon-ho'nun makinesi olmadığı bir Snowpiercer'ın raydan çıkacağını tahmin etmek o kadar da zor değil sanırım. Bu seferlikle bu kadar. Videoyu beğendiyseniz şu kafaya tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Beğenlerinizi ve paylaşımlarınızı lütfen eksik etmeyin. Bütün yorumlara cevap yazıyorum. Twitter hesabımı da takip edebilirsiniz. Cumart gününüzdeyseniz Patreon hesabıma da beklerim.